Efendim Emina Johoviç yani Mustafa Sandal'ın eski eşi Mustafa Sandal'dan ayrıldıktan sonra Saadettin Saran'la olan ilişkisini de bitiren Emina Johoviç, hakkında çıkan haberlere isyan ediyor. 7 aylık bir aşk ikisi arasında Sırp kaynaklı haberler bunlar. Bir kez ayrılık nedeni olarak Saadettin Saran'ın cimri olduğunu göstermiştir. Sırbistan'da yayınlanan dergiler ve tabi orada yayınlanan dergi ve gazetelerdeki haberler, ajanslara düşünce Türkiye'de de bir şekilde e, ses buluyor. E, Emine'de kendi sosyal medya hesabından bu yalan haberlerden hala bıkmadınız mı? Mesajıyla tepki gösteriyor. E, yani işte hocam diyorum ya, hayat bambaşka bir şey oldu. Hayatı buraya sıkıştırdılar. E, buraya sıkışan hayat şimdi insanların ...kendilerini de sıkmaya başladı. Çıkmaza girdi. Evet. Bundan da kurtulmak lazım. Evet. Yani buranın bir hayat olmadığı... ...burada yaşanan, bu sosyal medyada yaşanan hayatın... ...bu kadar çok günlük hayata... ...tesir etmeme gerektiği konusunda da... ...insanları tedavi etmek lazım bence. Tamamen terapilik ve tedavilik durumda... ...birçok ünlü olsun, birçok insan olsun. Çünkü gerçek alemle sanal alem... ...çorba haline geldi. Karıştırdılar... Ee, orada yazılan, çizilen her şeyi gerçek alemde bir karşılığı olduğu için, onlar da sanalla gerçeği e, ayırt edemez hale geldiler. Çünkü gerçek alemden daha fazla sanal alemdeler. Tamam. En azından %80 Gerçek alem yüzde yirmi. Hani eğlence olur, paylaşım olur, bir şey üretme, bir şey öğrenme olur. Ya, ee, hocam, oran şimdi bir yemeğe gidiyorsun, restoranta yani. bir bakıyorsun. Restoranta oturan elli kişinin kırk beşinde telefon devamlı vaziyette. İşte garson da geldi yemeğimizi getirdi. Buranın manzarası kimse kimseyle sohbet etmiyor. <gülüyor> İnsanların sohbeti aynı mekanlarda... Sosyal medya, farklı dünyalar. Onun üzerinden konuşuyorlar. Şu diyaloğu kurmuyorlar. Evet. Bu göze, göze, göze diz dize evet. değiller. O ya. face to face muhabbet bitti. Evet. Şimdi Doğru. buradan. O paylaşıyor. Ya aynı masadalar. Kadın önündeki yemeği paylaşıyor. Adam onun paylaştığı yemeği beğeniyor. Evet. Ya böyle bir saçma duruma giriştiler. Allah'ı. Yani ya. böyle bir şey hiç gerek yok. O yüzden e, yani 3 saatten fazla eğer e, sosyal medyada zaman geçiriyorsak evet 3 saatten fazla bunun ölçüsü bu ee, gerçek alemle sanal alemi karıştırıyorsak derhal bir psikoterapi psikolojik yardım profesyonel yardım alıp fabrika ayarlarımıza geri döneceğiz <gülüyor>